Bugün 19 Ekim 2021 Salı Mars günündeyiz. Koç burcundaki Ay güne ateşli ve cesur enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay terazi burcundaki Merkürle karşı tacı yapacak. Çevremizle iletişimde anlaşmazlıklara karşı dikkatli olmalıyız. Kendimizi doğru ifade etmeye özen göstermeliyiz. Sabırsız ve dürtüsel davranmayalım. Bugün Merkür gerilemesi sona erecek. Merkür 5 Kasım'a kadar terazi burcunda ilerlerken ilişkilerde denge ve uyumu daha rahat sağlayabilir, anlaşmazlıkları çözebiliriz. Ertelenen iş ve projelerimizi daha hızlı uygulama fırsatları bulabiliriz. Öğle saatlerinde Koç burcundaki Ay, Yay burcundaki Venüs'e üçgen açı yapacak. Sosyal enerjimiz güçlenirken sevdiklerimizle vakit geçirmek, yeni kişilerle bağ kurmak isteyebiliriz. Uyumlu ve sakin olmak çevremize olumlu bir izlenim verebilir. Estetik ve sanatsal konularla ilgilenebilir, evimizde veya dış görünüşümüzde yenilikler yapabiliriz sosyal ve sanatsal etkinlikleri de daha fazla çekilirken lüks konfor zevk ve eğlence beklentimiz artabilir aşk ve flörtlerle ilgili keyifli ve hızlı gelişmeler yaşamamız yeni tanışmalar olması mümkün Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun